yal değ gizlenmiş o cennetin savaş ver çocuk verir içindeki cesaretin o sen sendisin varlığından yokluğa giden o sendirsin sen sen değilsin. Varlığından yokluğa giden o sen değilsin Açtırma kutuyu söyletme götür Şöyle bir savrul kendine gel Hangi yar canından değerli Hangi can seni sen gibi sever Açtırma ki just o sen sendisin varlığından yokluğuna giden o sendirsin sen sendisin sen varlığından yokluğuna giden o sendirsin aştırmak tutuyor söylemek Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü Şöyle Bir Savrul Kendine Gel Hangi Yıl Canımdan Değerli Yıl yani Bir Can Seni Sen Gibi Sever Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü Şöyle Bir Savrul Sırma kutuyu söyletme kötü Şöyle bir savrul